Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2021 eğitim öğretim yılı kimya dersi 9. sınıf 2. dönem yazılı sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar bu yazılıda kimya bilimi, kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları, atom ve periyodik sistem, kimyasal türler ve etkileşimler, maddenin halleri, doğa ve kimya üniteleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Hal değişimi ile ilgili bir soru. Maddenin hal değişimi ünitesi ile ilgili bir soru ne diyor? Birinci sorumuzda arkadaşlar maddenin hal değişimleri yukarıda gösterilmiştir. Buna göre hangi olaylarda dışarıya ısı verilir? Arkadaşlar bu soruda bilmemiz gerekenler hal değişim esnasında bazı hal değişimleri endotermik yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Bazı hal değişimleri de egzotermik yani dışarıya ısı vererek gerçekleşir maddeler şurada da yazıyor maddeler hal değişimi sırasında çevreden ısı alır ya da çevreye ısı verirler çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeye erime sıvı halden gaz hale geçmeyse buharlaşma denir buradan ne çıkartabiliriz arkadaşlar katıdan gaza giden olaylar yani er, erime buharlaşma veya süblimleşme olayları arkadaşlar dışarıdan ısı alarak yani endotermik olaylardır. Gazdan katıya giden olaylar ise arkadaşlar yani yoğuşma donma veya asüblimleşme şuraya yazalım onu da katıdan sıvıya şey, gazdan sıvıya geçmeden direkt olarak katıya geçme nedir arkadaşlar? Kırağlaşma kırağlaşma veya bazı kaynaklarda asüblimleşme diye tanımlanır. Süblim leşme gazdan katıya giden olaylar ise dışarıya ısı vererek gerçekleşen yani egzotermik tepkimelerdir e, olaylardır özür dilerim tepkim ediyorum ne demiş hangi olaylar dışarıya ısı verir yani egzotermik olanları söylüyor arkadaşlar hangi olaylar gazdan katıya doğru giden olaylardır nedir işte 4 yani yoğuşma yoğunlaşma ve 3 donma ee, krallaşmayı göstermemiş arkadaşlar. O halde 3 ve 4 D şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Evet. ikinci sorumuz Evet. Periyodik sistemle ilgili bir soru. X artı Y eksi iyonları 3. periyot soygazının gazının elektron düzenine sahiptir diyor arkadaşlar. Hemen şuraya soygazları gazları yazalım. Her hergele, Necip Arsız karısını Kesip rendeledi diye saydığımız, ne diyor? Üçüncü periyot, birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, argon arkadaşlar. Her yiyen e, atom numarası 2, neonun 10, argonun da 18'dir. E, X artı diyor bir tane elektron kaybetmiş. Eğer e, X artı argona sahipse bir elektron kaybetmiştir. Bir elektron e, kaybetmemiş olsaydı X'in atom numarası 19 olacaktır. Ee, elektron sayısı da 19 olacaktı. Y ise bir elektron kazanmış arkadaşlar. Yani Y eksi eğer 18 elektrona sahipse demek ki Y'nin de proton sayısı 17'dir e, nötr haldeyken. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen şuraya X'in elektron dağılımını yapalım. X 19'du. İlk yörüngeye 2, ikinci yörüngeye 8, 10 oldu. 3. yörüngeye de 8, 4. yörüngeye 1 kalıyor arkadaşlar. İlk 20 element biliyorsunuz 2, 8, 8 kuralına göre elektron dağılımı yapılıyor. Y'yi dağıttığımızda Y'nin de 17 elektronun olduğunu bulduk. Nötr haldeyken 2, 8, 7'dir. Yani Y, 1, 2, 3, 3. periyot değerlik elektron sayısı da 7'dir. 7A yedi grubudur. X ise 1, 2, 3, 4. periyod son yörüngesinde bir elektron olduğu için bir A grubudur. X periyodik cetvelin 4. periyodundadır. Evet arkadaşlar 4. periyottadır A doğrudur. Y periyodik cetvelin 7A grubundadır. Evet gördüğünüz gibi 7A grubundadır. B doğrudur. Y bir halojendir. Arkadaşlar 7A grubu elementlerinin halojen olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Halojenler. Halojenler e, neydi arkadaşlar? Halojenler flor, klorun burnunu ısırıp attı diyorduk. Arkadaşlar bunlar 7A grubu elementleriydi. Bunları kodlarsak çok iyi olur. Halocendir. Doğru. X alkalimetaldi. Arkadaşlar 1A grubu elementlerinin e, 1A grubu elementlerinin hidrojen hariç e, hepsinin alkalim metal olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bir A grubu neydi arkadaşlar? Haydar Paşa Lisesinin Nazlı e, Kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı. Bir A grubu elementleriydi bunlarda hidrojen Hidrojen ametal burada ametal. Diğerlerinin tamamı metaldi arkadaşlar ve e, alkali metal olarak e, e, sınıflandırmıştık. 2A grubu toprak alkali metal, 3A grubu toprak metalleri demiştik. X alkali metaldir, doğru. X metallerle bileşik oluşturur arkadaşlar. X'in metal olduğunu gördük. Değerlik elektron sayısı 1, 2 ve 3 olanlar hidrojen, helyum ve bor hariç tamamı metaldir. Metaller sadece A metallerle tepkimeye girerek iyonik bileşik oluştururlar. Metaller başka bir metalle homojen karışım dediğimiz alaşımları oluştururlar. X metallerle bileşik oluşturur. Yanlış olacaktır arkadaşlar. Metaller metallerle bileşik oluşturmazlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda ne var? Yukarıdaki bilgi kutularında verilen ifadeler doğru ve yanlış olarak doldurulmuştur. Buna göre kutularda hangisi ya da hangilerindeki bilgi doğru bir şekilde bakın doğru yarıyoruz işarelenmiştir diyor. Bakalım birinci yargımızda oksijen yaşam için temel bir malzemedir Doğru demiş. Evet bir doğrudur arkadaşlar oksijen olmadan canlılar yaşayamaz. 2 atmosfer olmazsa hiçbir ses duyulmaz iletişim sağlanmaz diyor. arkadaşlar biliyorsunuz ses ses tanecik hareketiyle yayılır yani e, hava taneciklerine çarparak yayılır burada yanlış demiş doğru olacaktı arkadaşlar iki e, yanlış oluyor güneşten gelen zararlı ışınlar atmosferden geçerken bir değişime uğramadan yeryüzüne ulaşır arkadaşlar o da yanlış demiş Evet burası doğrudur neden güneşten gelen zararlı ışınlar ozon dediğimiz ozon tabakası dediğimiz e, tabakada süzülür ozon tabakası e, süzer değil mi süzülür ve e, ultraviyolu ışınların zararlı ışınlarını bir süzgeç vaz vazifesiyle süzerek e, zararını azaltarak yeryüzüne e, gönderir arkadaşlar o halde doğru olan yani doğru işaretlenmiş ya da e, kodlanmış olanlar 1 ve 3'tür Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda yine e, maddenin hal değişimiyle ilgili gazlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Şekildeki özdeş kaplara kaplara miktarı ve sıcaklığı, bakın kütle ve sıcaklık biliyorsunuz gazları etkileyen şeylerdir. Sıcaklığı aynı olan. Aynı üçü de aynıymış gazlar konulmuştur. Buna göre kaplarda bulunan gazların basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yukarıda bir piston var. Pistonla basınç uygulanmış gazlara yani gazlar sıkıştırılabilir biliyorsunuz. E, maddenin 4 hali vardır katı sıvı gaz ve plazma hali. Gaz ve plazma hali sıkıştırılabilir sıkıştırılabilir hal, katı ve sıvı hal ise sıkıştırılamayan hallerdi. C şıkkına uygulanan basınç büyüktür. O halde C şıkkının gazların basınçları arasındaki C şıkkına daha çok basınç uygulandığı zaman buradaki gaz tanecikleri birbirine daha yakındır ve daha fazla kinetik enerjileri sıkışık olduğu için daha fazladır o halde C büyüktür olacak C'nin basıncı büyüktür PC diyelim sonra A seçeneği geliyor yine PA'dan o da büyüktür PB'den yani basıncı en az olan PB'dir nedir arkadaşlar doğru cevabımız C büyüktür A'dan o da büyüktür B'den yani E seçeneğimiz doğru olacaktır. Beşinci sorumuza geliyoruz. Viskosite ile ilgili bir soru arkadaşlar. Viskosite değerleri verilen bazı maddeler var burada. Öncelikle viskositeyi tekrar edelim. Viskosite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence denir. Viskositeyi etkileyen faktörler birincisi akışkanlık. Viskosite akışkanlıkla ters orantılıdır arkadaşlar. Eğer bir sıvının viskozitesi büyükse akışkanlığı küçüktür. Akışkanlığı büyükse viskozitesi küçüktür diyebiliriz. Yani ters orantılıdır. Moleküller arası çekim kuvveti ile viskozite doğru orantılıdır. Bir sıvının moleküller arasındaki çekim kuvveti ne kadar büyükse viskozitesi de o kadar büyüktür diyoruz. Yine arkadaşlar sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır arkadaşlar. Akış süresi ile viskozite doğru orantılıdır. Bir e, sıvının e, viskozitesi büyükse e, o sıvının e, akış süresi de daha uzundur. Mesela bir bardak balı e, başka bir bardağa dökerken e, geçen süreyle bir bardak suyu başka bir bardağa dökerken geçen süreyi karşılaştırdığımız zaman balın süresi, balın akış süresi daha uzun olduğunu fark ederiz. Çünkü balın viskozitesi daha büyüktür. Farklı maddelerin oda şartlarındaki viskosite değerleri tabloda göstermiştir. Tabloya göre en hızlı akan madde. Arkadaşlar en hızlı akan madde dediğine göre viskositesi en küçük olan maddeyi arayacağız burada. Çünkü viskosite akışkanlıkla ters orantılıdır. Viskositesi küçük olanın akışkanlığı fazladır bakalım arkadaşlar 0.894 0.544 16 1201 2081 burada gördüğünüz gibi metanolün viskositesi en küçük olduğu için akışkanlığı da en büyüktür yani en hızlı akan metanol olacaktır doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır arkadaşlar Altıncı soruya geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz diyor. Bakın olmayanı bulacağız arkadaşlar. Çevre kirleticiler nedir? Ağır metaller, piller, endüstriyel atık, atıklar, polimer, plastik ve deterjanlar. Deterjanlar petrol türevi olduğu için arkadaşlar sabunlarla karşılaştırmayalım. Sabunlar toprak ve su kirliliğine sebep olmazken. Deterjanlar petrol türevi olduğu için e, çevre kirliliğine sebebiyet verir. Organik sıvılar arkadaşlar eğer arıtmadan geçmeden e, çevreye atılırlarsa bunlar da e, çevreyi kirletir. Yapay suni gübreler arkadaşlar bu da çevreyi kirleten veya e, çevre kirliliğine neden olan maddelerden bir tanesidir. Organik sıvılar evet kirliliğe neden olur. Deterjan kullanımı olur. Endüstriyel atıklar olur. Yapay gübreler yani suni gübreler olur. Ama su arıtımı çevreyi temizleyen bir faktördür arkadaşlar. Çevre kirliliğine su arıtımı neden olmaz. 7. sorumuz. 7. sorumuz periyodik tablo ile ilgili bir sorumuz. X, Y, Z elementleri ile ilgili kimyasal özellikleri benzerdir. Atom numarası en küçük olan Y en büyük olan da X'dir. Bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementlerinin Periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada en önemli bilgi birinci yargıdır. Kimyasal özellikleri benzerdir. Nedir kimyasal özellikleri benzer olanlar? Aynı periyot mu aynı grup mu? Yani yukarıdan aşağı inilen aynı gruplarda arkadaşlar. Bakın ne demiştik demin? Bir A grubuna alkali metaller demiştik. Yani hidrojen hariç ya da 7 A grubuna ne demiştik? Halojenler demiştik değil mi? Halojenler. Halojenler. Veya 8A grubuna ne diyoruz arkadaşlar? Soy gazlar diyoruz. Neden? Çünkü 8A grubunda yukarıdan aşağı indikçe e, o gazların tamamının e, kimyasal özellikleri benzerdir. 1A grubunda hidrojen hariç tümü alkalimetaldir. 7A grubu da halojendir. Arkadaşlar demek ki X, Y, Z elementleri aynı grupta yer alıyordur aynı grupta. O halde A ve B seçenekleri periyodu gösterdiği için yani soldan sağa veya sağdan sola e, gidildiğinde periyot ifade edildiği için A ve B seçeneklerini eliyoruz. Doğru cevabımız C, D ve E seçeneği. Peki atom numarası nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın mesela lityum ya da hidrojenle başlayalım. Hidrojenin atom numarası 1'dir. Lityumun atom numarası 3'tür arkadaşlar. Hemen altında sodyum var. Sodyumun atom numarası 10'dur. Atom numarası neydi arkadaşlar atom numarası soldan sağa artar yukarıdan aşağı da artar yani atom numarası soldan sağa gidildikçe veya yukarıdan aşağı inildikçe artar demek ki e, atom numarası en küçük olan ye o zaman en yukarıda olan yedir arkadaşlar C de gitti D de gitti Doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor. En yukarıda Y. Atom numarası en büyük olan X de en altta olacaktır. Evet C, E seçeneğinde X en alttadır. Z, Y de X arasındadır diyoruz. Ve doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor. 8. soru. Evet bağlı nemle alakalı bir soru. Burada bağlı nem sıcaklık ilişkisini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yaz aylarında bağlı nem oranı ne kadar fazla ise hissedilen sıcak değeri o denli fazla olmaktadır. Aynı şekilde arkadaşlar kış, kış aylarında ise bağlı nem oranı yükseldikçe hissedilen sıcaklık değeri de artmaktadır. Mesela atıyorum sıfır nemli eksi 10 santigrat derece gerçek sıcaklık olan bir yerde sıfır nem varsa hissedilen sıcaklık eksi 16 santigrat dereceyken iken orada bağlı nem oranı atıyorum %50'nin üzerine çıktığı zaman hissedilen sıcaklık X 14 santigrat dereceye yükselecektir yani bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklıkta artar arkadaşlar. Şimdi hava sıcaklığının 35 santigrat derece olduğu Adana'da bağlı nemin yüksek olması sıcaklığın kaç derece hissetmemizi sağlamaz diyor. Bağlı nem yüksekse arkadaşlar hissedilen sıcaklık e, gerçek sıcaklığın üstünde olacaktır. 40 olabilir, 39, 35'in üstündedir. 38 de 35'in üzerindedir. 37 de 35'in üzerindedir ama E seçeneğinde 34 santigrat derece 35'in altındadır. Yani bağlı nem yüksekse hissedilen sıcak yüksek e, cümlesine uymayan tek şık E şıkkıdır. 9. sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi aynı tür atomlardan oluşan? Arkadaşlar burada elementten bahsediyor. Elementin tanımı neydi arkadaşlar? Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir. Aynı cins atomların oluşturduğu. Maddeler elementtir. Bileşik ne? En, en az iki farklı cins atomun e, belirli oranlarda, sabit oranlar kanununa vurgu yaparak kimyasal yollarla bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere de bileşik deniyor. Arkadaşlar bakın burada suyu, dihidrojen monoksit, sodyum bir metaldir. Amonyak, e, azot trihidrür, yemek sodası, sodyum bir karbonat arkadaşlar, tuzru da hidroklorik asit. Baktığımız zaman arkadaşlar, A seçeneği bir bileşik, D seçeneği bir bileşik, E seçeneği bir bileşik, C seçeneği de bir bileşik ama B seçeneği bir metal, bir A grubu metalidir arkadaşlar. Sodyum bir elementtir. O halde aynı tür atomlardan oluşan madde sodyumdur diyoruz. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 10. soruyu çözmek için bir kere katı türlerini bilmemiz lazım. Katılar ikiye ayrılıyordu. Amorf ve kristal katılar olmak üzere kristal katılar da kendi arasında dörde ayrılıyordu. İyonik katı iyonik kristaller, moleküler kristaller, kovalent kristal katılar ve metalik katılar. Arkadaşlar iyonik katıları biliyorsunuz suda iyonlarını ayrışabiliyordu. Elektrostatik çekim kuvvetiyle biri birilerini tutuyordu. Artı eksi yükler vardı. Moleküler katılar arkadaşlar dipol dipol hidrojen bağları yani zayıf etkileşimlerle bir araya gelen moleküler katılar vardı. Kovalent katılar ise arkadaşlar yüksek erime noktalı çoğu sert iletken olmayan katılardı. Neydi bunlar? Elmas, grafit, quartz demiştik. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Metalik katılar ise iletken olan metalik bağla birbirine bağlı olan katılardı arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman ne diyor? Yukarıdakilerden hangisi? Kovalent katılara örnekti. Arkadaşlar grafit elmas bakalım sodyum kloru iyoniktir arkadaşlar cam amorf katıdır arkadaşlar amorf katıların belirli erime noktaları yoktur sıcaklık arttığı zaman camsı geçiş sıcaklığı vardır plastik de amorftır arkadaşlar 2 ve 3 amorf amorf amorf 5 de arkadaşlar iyonik bir katıdır yani tuzdur iyonik kristaldir o halde e, kovalent katılara örnek 1 ve 4 olabilir D seçeneği doğru cevabımız 11. sorumuza geliyoruz bir katının sabit basınçta gaz haline doğrudan geçmesi olayı ile ilgili arkadaşlar bakın sabit basınçta e, gaz haline geçmesi ısı alarak ne demiştik e, ilk, ilk sorumuzda demiştik Katıdan gaza doğru giden olaylar dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Yani endotermik olaylardır. O halde birinci yargımız ısı alarak gerçekleşir. Doğru. İkinci yargımız bir e, maddenin katı hali en düzenli hal, e, gaz halde en düzensiz haldir. Katı hal enerjisi en düşük hal, plazma halde enerjisi en yüksek haldir. O halde katıdan gaza doğru gidiyorsa arkadaşlar düzensiz hale geçer. İkinci yargımız da doğrudur. Potansiyel enerji artar arkadaşlar dışarıdan ısı enerjisi aldığı için yani ısı alarak gerçekleşen bir olay olduğu için potansiyel enerji artar. Yani 3'ü de doğrudur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. 12. sorumuz yine viskoite ile alakalı bir soru arkadaşlar. Viskositeyi etkileyen faktörleri demin de söylemiştik saymıştık. Bal, etil alkol ve griselin sıvıları aynı şartlarda, aynı anda ve aynı eğimde akmaya bırakıldığında, alkolün en hızlı, demek ki viskozitesi en düşük alkoldür. Balın en yavaş aktığı gözlemleniyor. Buna göre sıvıların viskositeleri arasında ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Akışkanlığı en fazla olanın viskozitesi en düşüktür. Yani etil alkol en küçük olacaktır. Viskositeleri karşılaştıracağız. Çünkü akışkısız hızı en yavaş olan da viskositesi en büyüktür o halde A seçeneğimiz doğrudur balın viskositesi büyüktür gliserinden onun da viskositesi büyüktür etil alkolden diyoruz ve A seçeneğimiz doğru oluyor 13. sorumuza geldiğimizde kimyanın alt dallarıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Aynı tıpta olduğu gibi beyin cerrahı, kardiyoloji, işte nefroloji gibi bölümler vardır. Kimyanın da tüm alanlarıyla bir kişinin ilgilenmesi beklenemez. O yüzden kimyanın alt dalları vardır. Arkadaşlar iş, oluş, enerji dediğimiz zaman aklımıza fizikokimya gelecektir. Evet bir A olacaktır arkadaşlar. Birin A olmadığı bütün şıkları eliyoruz arkadaşlar doğru seçeneğimiz a ya da c şıkkı olacaktır organik kimya dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek karbonlu bileşikler gelecek arkadaşlar karbonlu bileşikler organik kimyayı yani 2c olacak arkadaşlar 2c olan c şıkkı var doğru seçeneğimizde c şıkkıdır a'yı da eledik bakalım analitik kimya arkadaşlar bir maddenin içerisinde ne var ve ne kadar var? Nitel ve nicel analiz yapan ne kadar var? Bunu araştırıyorsak arkadaşlar biz analitik kimyacıyız. Analitik kimyacıyız diyebiliriz arkadaşlar. Kimyacı yani maddenin içeriğini belirlemede analitik kimyanın alanıdır. 3'te B olacaktır. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. 14. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yine bir yüklerle ilgili bir sorumuz a artı bir bakın a, a artı bir bir elektron kaybetmiş ve a artı beş arkadaşlar burada da beş elektron kaybetmiş İyonlar için ne diyor çekirdek yükü çekirdek yükü ne demektir arkadaşlar üç şey bakın atom numarası proton sayısı ve çekirdek yükü her zaman aynıdır aynı şeyi ifade eder ve bir e, maddenin proton sayısı atom numarası ve çekirdek yükü karakteristik özellik özelliğidir asla değişmez arkadaşlar Eğer çekirdek yükü değişirse demek ki madde de değişmiştir özellikleri dikkat alındığında hangileri kesinlikle aynı olamaz diyor aynı olamaz çekirdek yükü kesinlikle aynıdır arkadaşlar değişmez nötron sayısı arkadaşlar yine a artı 1 a artı 5 diyor nedir? Nötron sayısı arkadaşlar yine aynıdır. Bu da karakteristik bir özelliktir. Kimyasal özelliği arkadaşlar. Kimyasal özelliği ne oluyor? Bir elektron kaybedip beş elektron kaybettiği zaman kimyasal özellik değişir arkadaşlar. Ve çap. Çap da değişir arkadaşlar. Aynı olamaz. O halde doğru seçeneğimiz üç ve dört oluyor B şıkkı olacaktır arkadaşlar Evet 15. sorumuz kuru havada hacimce en fazla bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar e, bu, burada da yazmadık ama burada şunu bilmeniz lazım hava dediğimiz bir homojen karışımdır arkadaşlar havanın yüzde 21 oksijen gazıdır yüzde 78'i azot gazıdır arkadaşlar geriye kalan bakın toplarsak yüzde 99 oluyor geriye kalan yüzde bir de su karbon dioksit ve diğer vesaire diğer gazlardır O halde hacimce en fazla bulunan gaz azot gazıdır arkadaşlar doğru seçeneğimiz a şıkkı oluyor 16. soruya geldiğimizde X ve Y maddeleri için X aynı cins atomlardan oluşan saf maddedir. Yani elementtir arkadaşlar. X, Y farklı cins atomlardan oluşan saf maddedir. Bakın saf madde diyor. Eğer burada saf kelimesini görmeseydik. Farklı cins atomlardan oluşan karışımları da dikkate almak zorunda kalacaktık. O halde Y de bir bileşiktir arkadaşlar. Bilgileri veriyor. Buna göre X ve Y maddeleri için aşağıdakilerden hangisi uygundur arkadaşlar? X element olduğu için arkadaşlar bakın C şıkkı bir bileşik, A şıkkı bir bileşik, E şıkkı da bir bileşiktir. Farklı cins atomlardan oluşmuş. Bakın B şıkkında element molekül, D şıkkında da element molekül var. Ama Y'nin de bir bileşik olması gerekiyor. Farklı cins atomu olması lazım. Bakın B'de, şey, B şıkkında Y'yi hidrojen yine element molekül göstermişler. B'yi de elemek zorundayız. Doğru seçeneğimiz D şıkkı oluyor. Oksijen ve metan gazı doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet 17 sorumuza geldiğimizde hal değişim grafiğini görüyoruz arkadaşlar t1 Evet burada bir hal değişikliği var t3 ve Evet şöyle bir iki üç dört beşinci bölge daha önceden derslerimizde de anlattığımız gibi katıdan gaza doğru giden bir hal değişim grafiğini görüyoruz arkadaşlar hemen yazabilirim Arkadaşlar burası katıdır Burası katıdan sıvıya geçiştir yani ikinci bölge e, hal değişim bölgesidir üçüncü bölgede madde tamamen sıvıdır dördüncü bölgede sıvı ve gaz bir arada vardır artık e, T3 kaynama noktasıdır arkadaşlar e, sıvıdan gaza geçiyor ve beşinci bölge ise maddenin yine tek faz olduğu gaz haldir diyebiliriz bu şekilde söyleyebiliriz yukarıda verilen saf x maddesinin hal değişim grafiğine göre 3 numaralı bölgede madde hangi haldedir zaten yazdık arkadaşlar 3 numaralı bölgede madde sıvı haldedir diyoruz bakın burada erime noktasında sorabilirdi erime noktası t2 olacaktır t 2ye geldiği zaman arkadaşlar madde katıdan sıvıya geçiyordur T3 noktası kaynama noktasıdır arkadaşlar T3'e geldiği zaman veya kinetik enerjiyi sorsaydı nerelerde artıyor bakın birinci bölgede kinetik enerji artar potansiyel enerji sabittir ikinci bölgede kinetik enerji sabit çünkü sıcaklık değişimi olmadığı için potansiyel enerji artar üçüncü bölgede kinetik enerji artar potansiyel enerji sabit dördüncü bölgede potansiyel enerji artarken çünkü sıcaklık alıyor dışarıdan ısınıyor endotermik bir olay. Potansiyel enerji artarken kinetik enerji sabit. Beşinci bölgede ise yine kinetik enerji artarken potansiyel enerji sabittir. Bunu daha önceden ifade etmiştik. Evet kıymetli arkadaşlarım 9. sınıf 2. dönem yazılısını çözdük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da bu yönde teşvik etmeniz beni mutlu edecektir. İyi günler.